Elin gülle başlayalım atalar uyarak. Bahra koklayarak girelim kelimeler ülkesine. Bir anda yükselen bir bülbül sesi. Bana geri getirir eski günleri. Paslanmış demir bir kapı açılır. Küf tutmuş kilitler gıcırdarken. Ta karanlıklar içinde birden bir türkü gibi yükselirsin sen. Nısıldarım sana Yıllarca içimde biriken Söyleyemediğim ateşten kelimeleri Şuur altım, patlamış bir bomba gibi Bana ne Paris'ten New York'tan Londra'dan Moskova'dan Pekin'den Senin yanında Bütün türde uygarlıklar Umrumda mı? Sen bir uygarlık oldun bir ömür boyu, Geceme, gündüzüme. Gözlerin, Lale devrinden bir pencere, Ellerin, bakiden, nefiden, şeyh galipten, Kucağıma dökülen altın leylak.